Geçtiğimiz yıl hiç olmadığı kadar ev temizliği yapan herkesin ellerine sağlık. Yıpranan o marifetli elleri tek bir damlasıyla nemlendiren Neutrogena ile de ellerinize sağlık. Neutrogena Norveç formülü konsantre yapısıyla yoğun nemlendirme sağlar. Yıkama sonrasında bile nemi koruyarak ellerinize sağlıklı bir görünüm kazandırır. Neutrogena, dermatologlarla birlikte geliştirildi.